Dünyadaki her üç kadından biri yaşamı boyunca evde, içinde bulunduğu toplumda veya saldırı anında cinsiyete dayalı şiddetten etkilenecektir. Kadına yönelik şiddet tecavüzden yakır partner şiddetine, kadın liderlere ve aktivistlere yönelik taciz ve sindirmeye kadar her yerde yaygındır ve hiçbir ülke bunu bitirememiştir.